Umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz gençlik. Merhaba. İdeal Müslüman Türk gencinin nasıl olması gerektiğini Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in üç madde ile özetlediğinden yola çıkarak, fundamentalist olmayacak dindar olacak, ırkçı olmayacak milliyetçi olacak mandacı olmayacak bağımsızlıktan yana olacak demiştik. Bu sohbetimizde de sizlere bağımsızlıktan yana olmak nedir, mandacı olmak nedir? Bu konuda bu konuda bir şeyler söylemeye çalışacağız. Bakınız mandacılık birilerinin himayesini kabul etmek demek. Yıllarca, yıllarca Türk milletine Osmanlı'dan, Selçuklu'dan itibaren yani geçmişte bir milleti yıkmak istiyorsanız o insanın mutlaka şu fikri aşılayacaksınız. Sen kendine yetemezsin, mutlaka bir yerlere ait olman lazım mutlaka seni bir koruyucu şemsiye lazım bir koruyucu lazım birinin himayesi lazım sen tek başına yetemezsin hep bunu bunu önümüze koyarak Türk gencinin önüne koyarak hep Türk gencinin gönlündeki milli aidiyat ve bağımsızlık şiarını duygularını hep yok etmeye çalıştılar ve çoğu zaman da çoğu zaman da başarılı oldular Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanında biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurmadan, Kurtuluş Savaşı vermeden önce neydi bizim Anadolu coğrafyasının hali? İngiliz teali cemiyetleri, Kürt teali cemiyetleri Alman teali cemiyetleri, İtalyan teali cemiyetleri, Amerikan teali cemiyetleri nedir bunlar? Yani Amerikan severler, Alman severler, İtalyan severler, Arap severler, Rus severler. Kendi milletinin içerisine ajanlar ve provokatörlerle başka milletlerin üstün olduğu fikriyatını yaydılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kurtuluş mücadelesini verdikten sonra yaptığı bütün bütün genelgelerde Sivas Kongresi'nde Amasya Efendim Kongresi'nde bütün Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti kurmanken bu ülkeyi kurarken hep şunun üzerinde durdu. Türk milleti asla ve kat'a manda ve himayeyi kabul etmez. Bu fikriyatın altını çizdi. Ve hatta şöyle anlatıyor. Ben Cumhuriyeti kurmak niyetiyle Samsun'a gider iken 19 arkadaşımla beraber subay arkadaşımla beraber Samsun'a giderken yanımda bulunan 18 kişini ile sohbet ediyordum. Onların fikirlerini almaya çalışıyordum. Hep onlar bile diyordu ki bana paşam Alman himayesi altına girsek daha iyi olur. Bazı İtalyan hima hep diyor himaye ve mandacılığı savunarak. Ben gidinceye kadar diyor o o birlikte bulunduğumuz gemi içerisinde arkadaşlarımı diyor manda ve himayenin başımıza asırlardır ne belalar açtığını ancak ve ancak kendi ayaklarımız üzerinde durarak bağımsızlığımızı elde edeceğimiz konusunda hep ...hep anlatıyordu. Ve o her yerde... ...Türk'ün karakterinin... ...bağımsızlık olduğunu söylüyor. Ve Türk milletinin... ...kendini... ...kendini... ...güvenini kazanması... ...açısından şunu diyordu. Bazı akıl evveliler... ...bunu anlamıyordu. Bir Türk dünyaya bedeldir diyordu. Evet bir kişinin... ...dünyaya bedel olması söz konusu... ...değil ama... Bir kişinin önüne böyle bir ideal koyacaksın ki bak seni bugüne kadar kendine yetemezsin. Birileri yardım etmezse, birilerin himayesi olmazsa sen yürüyemezsin, sen kendi başına kalkınamazsın diye, diye, diye o gencin kafasını, gönlünü başka sevdalara götürdüler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı en önemli hizmet Türk gencinin Türk milletinin beynine, hafızasına bağımsızlık karakterini çizmesidir. Bu çok önemlidir ve birçok birçok efendim yerlerde ben yani kaynaktan okumak okumak yerine sohbeti tercih ediyorum genç kardeşlerimle. O diyordu ki hiç gördünüz mü siz kendi aklı dışında başka milletlerden akıl alarak Başka milletlerin sözünü dinleyerek onların güdümüne himaye ve mandasına girerek bir ülkenin bir ulusun ayakta kalabildiğini gördünüz mü duydunuz mu diyordu. Çünkü manda ve himayesi altında olduğun o fikrin o milletin o devletin sürekli sen nedir? Boyunduruğu altındasın, bağımsız değilsin, istediği zaman boynundaki ipi çeker seni boğar ata. Ne ekonomik olarak, ne inanç olarak, ne kültür olarak hiçbir şekilde kendini ispat edemezsin, başarılı olamazsın. O zaman diyordu ki milli kaynaklarla, bakınız sadece cumhuriyeti kurmakla işi, işi bitirmedi. Bu savaşı sadece... Sadece ve sadece savaş meydanlarında kazanmakla düşünmedi. Hemen ilk yaptığı işi neydi? İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyerek milli bir model, milli bir ekonomisi olmazsa yani bir, bir ülkenin bağımsızlığı mutlaka ve mutlaka ekonomik bağımsızlıkla taçlanmaz ise, taçlanmaz ise, mutlaka bir gün esaret altına gireceğini bildiği için illa milli bağımsızlık diyordu. İşte onun için, onun için bağımsız fikir taşımayan, bağımsız inanç taşımayan, bağımsız bir kültür içerisinde yetişmeyen hiçbir milletin evladı gelecek vaat etmez. İşte onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakteri bağımsızlıktır ifadesini kullandığı için Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da gençliğe üç temel esas koymuştu önüne. Fundamentalist olmayacak, dindar olacak, şekilci bir din anlayışını istemiyordu. O. Irkçı olmayacak, milliyetçi olacak. Evet, ne mutlu Türk'üm diye ne ile çizmiştik. Mandacı olmayacak hiçbir devletin gücüne, parasına, hiçbir gücüne güvenmeden, inanmadan kendi milli bağımsızlığını kendi kendine yeter olmayı ancak gerçekleştirildiği zaman gerçek kurtuluşun, gerçek millet olmanın, gerçek devlet olmanın şerefine erişebileceğimizi bildiği için bu üç temel esas üzerinde durmuştu. İşte özlediğimiz özlediğimiz genç budur. Rabbim Türk İslam medeniyetine yaraşır bir genç olmayı hepimize nasip eylesin. Gönül sohbetlerimizin devam edebilmesi, meltem rüzgarının gönüllerde esmesini devam ettirmek için mutlaka e abone olunuz ve başkalarına Tavsiye ediniz. Kalanın sağlıcak.